Galen müteallim rahimahullah Allah rahmet eylesin. Ee, bu muqatil öğrenci dedi ki, bu kema vassaf'te. Evet yani bu anlattığınız şey e, nitelendirdiğiniz gibidir, bize betimlediğiniz gibidir, çerçevesini çizdiğiniz gibidir. Lakin akbiri anir rasuli. Fakat şu konuda da bizi aydınlatırsanız sevinirim diyor. Nedir o? Resul konusu, elçi konusu emin ee, iblillahi taala araftehu onun bilgisi aradı onun kast ediyor Allah tarafından mı bilirsin ev tarifullah min kiblil resul yani peygamberi e, Allah tarafından mı bilirsin yoksa Allah'ı peygamber tarafından mı bilirsin peygamber aracılığıyla mı bilirsin peyze ant alke inna tarifu rasule min kiblillahi Şayet şöyle iddia ediyorsanız, e, biz Resulü Allah'tan biliriz, yani Allah'ın aracılığıyla biliriz diye iddia ediyorsanız, fakirye kunu zelike. Bu nasıl oluyor? Nasıl mümkün oluyor? Bunu bize açıklarsanız sevinirim diyor. Resulü ki Resul huwlediye droke ilallah itala. Esasında Resul ercikindir, bizi Allah'a davet edendir. Yani biz Allah'ın Resul aracılığıyla biliyoruz. Yoksa Resulü Allah aracılığıyla biliyoruz. E, temel sorulardan bir tanesi. Galen alimu radiyallahu anhu. Allah razı olsun İmam-ı Azam Ebu Hanife dedi ki: Nam Nâlifur Resûle min Allahi Teâlâ." Evet biz Allah e, Allah'ın elçisini Allah'tan biliyoruz yani Allah'ın acılığıyla biliyoruz yani bize onu Allah e, öğretiyor. Yenler <gülüyor> Ressüle çünkü Resul ve inta yediriyor Allah itaala yani bizi Allah'a davet eden olsa da öyle bir kimliği olsa da. Ve nam yekun ahadun hiç kimse şunu bilmez nedir o? Bi an aladi yekul Ressulu yaqizullahi fi qalbihi fi qalbihi attasdiq wal imanu birrasul. Yani bu konuşan yani konuşanın hak olduğunu tamam mı? Konuşanın hak olduğunu. Lüvelen fi şöyle kimse tam o var bilemez. Allah neyi bilemez? Hiçbir e, neyi bile, bilemez? Ee, yani, e, doğru şekilde tam olarak bilemez. Teala bu gazeteyi biraz aklım şeye gitti bu iftira atma bağlamını da kullandığı. E, o tekrar bir kökenine bakmak e, ihtiyacı duydum. Bu kulak anlamında. Allah kalbine tasdik imanı koymadan vel ilme bir resulü resulün bilgisini koymadan e, yani o kişinin Allah'a davet eden kişinin peygamber olup olmadığını bilmez. Yani Allah insana bir yetenek vermiştir. Tamam peygamberi tanıyacak bir yetenek vermiştir. O yetenek olmaksızın peygamberi tanıması mümkün değildir. Dolayısıyla biz temel itibarıyla Reyhanbiri Allah'ın aracılığıyla biliyoruz e, noktasına getirdi. Öteerlikte nedenle, Allahu Allah azze ve Allah teala. diyor ki, inne kala tehti men ahbebte. Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Yol gösteremezsin. Bak mantığı çok güzel kuruyor burada. Allaha yehdi men yeşâ. Allah dilediğini hidayete eriştirir burada bak e, Allah insanın yapısına hidayeti kabul edecek bir yapıyı yerleştirmeseydi o kişi peygamberi tanıyamazdı. Değil mi? Yani eğer e, adam e, e, tanımak istemiyorsa yeteneklerini şey yapıyorsa e, baskılıyorsa e, bunun senin buna yapabileceğin bir şey yok. Yani insanları e, hidayete ulaştıracak sen değil. Tamam. Yani bu kalpleri değiştiren, yani onlara bu imkanı veren yani hem hidayeti bulma hem de hidayeti kabul etmeme yapısını insana yerleştiren Allah'tır. ولو كانت معرفة الله من قبل الرسول Allah'ı bilmek yalnızca Allah'ın Resulü ile mümkün olsaydı yani sadece onun aracılığıyla bilmek mümkün olsa idi le kanet el minne ala fi marifetillah min minnet Türkçe'de sadaka neuz minnet minnet duyarız bize bir faydası olanı, değil mi? Bize yol açanı, bize yardım edene bir minnet duyarız. O zaman insanlar, insanlar kime minnettar olurdu bu durumda? Yani Allah bilinen noktasında. Sadece peygambere minnettar olurdu. La <gülüyor> min kibelillahi. Allah'a minnettar olamazdı. Ha, minnettar olacağımız, yani buradaki minnettar olmak demek, bir anlamda kulluğu izhar etmek anlamında. Tamam Yani diğer o insan arası ilişkilerdeki de, e, teşekkür mahiyetindeki bağlam değil. Yani e, kulluğun bir tezahürü olarak Ya Rabbi bize bu imkanları verdin sana şükürler olsun anlamındaki bir bağlamı kastediyor Eğer sadece biz Allah Resulü ile Allah bilmiş olsaydık yani insanlar bunun kaynağı e, Resulü olduğunu zannedecekti. Allah olduğunu zannetmeyecektir. Dolayısıyla Allah'a bir minnettarlık duymama durumu gibi bir şey ortaya çıkacak. Velakinne <gülüyor> minnete min Allah alar rasul. Fi ma'rifeti Rabbi. Halbuki yani e, minnet tamam mı? Allah'adır. Allah'a yapılır. Rabb'in bilinmesinde. <gülüyor> vel minnetu e, vel minnetu min Allah alal nasi bima arafahumullah bina tasdiqun rasuli. Yani ee, orada Ve minnet Allah demiş o arada bir min'i unutmuş arkadaşlar ee, oraya min ekleyebilirsiniz ee, yani Allah insanlara peygamberi tasdik ederek Allah'ı bilmelerini sağlayan bir imkan vermesi itibariyle Allah, insanlar Allah'a minnettab olur yani minnettan sunulacağı makam kimdir? Allah'tır. Ve yanبغي أن şöyle e, deriz. Şöyle dememiz gerekir. Ennen abde innen abde kul la yahdi feyen fe'li illa min qablillah. Yani kulun iyilik namına bildiği ne varsa bütün bunların hepsinin kaynağı Allah'tır. Allah'tan gelmektedir. Her şeyin ölçüsünü koyan Allah'tır. Yani burada güzel bir açıklama yapıyor. Yani peygamberin konumuyla e, peygamberin konumunu açıklıyor. Peygamberin insanlara karşı ve Allah'a karşı konumunu açıklıyor. Bütün her şeyin ölçüsünü koyan imkanı veren e, Allah Teala'dır. E, e, nedir Allah'a davet edendir sadece Allah'ın insanlara göre aslında burada çok geniş bir perspektifte bir çerçeve ortaya çıkıyor burada. burada o hanenin oğlu bence hem de çok bir yere daha önce de koydum. Eee ikinci bir bir zahirde bir bal Zahiri peygamberi peygamberi tanınmaktan peygamberin Allah'tan hidayet mesajı geldiğini bilmekte, buna ne yapmakta evet arkadaşlar bu soruya ve bu cevaba ilişkin herhangi bir söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet herkes gayet mutlu anlaşılmış diye umuyorum anlaşıldığı anlamına geliyor evet, diğer soruya geçiyorum galen müteallimu, rahimahullahu, Allah rahmet eylesin, talebe, ebu mukatil, kat fereçte gerçekten beni çok ferahlattın, yani büyük bir yükü omuzumdan aldın, ey üstad diyor, velakin ahdini an tefsiril velayeti, vel vera, fakat bana şu konuda da bilgi verir misiniz, velayet ve beraat, tamam. velilik, eee, dostluk, beraat de yanılmıyorsam e, bir şeyden kendini zarar etmek, gidişir vahiydir. Bu ikisi bir, bir insana toplanabilir mi? Aynı anda var olabilir mi? Bu ikisi aynı anda bir insanda var olabilir Evet, şimdi bu kelimeleri açıklayacağım. İlk sıktık açıklayacak açıklayacağım arkadaşlar. Allah ahmet eylesin. İmam-ı Ebu Arife dedi ki, el-velayet ne demektir? Hiye rıda bil amelil haseni güzel bir amele hoşnutluk göstermektir. Razı olmaktır. Güzel amelden razı olmaktır. Vel-bera'et bera'et ise hiye kerahiyyetu alem amel seyyi kötü bir amelen rahatsızlık duymaktır. Bera'et. Kötüyü kimse sever, değil mi? Yani kısaca şöyle diyebiliriz velayet güzeli iyi sevmek eee beraatten kötülük, kötülükten hoşlanmamak, ondan razı olmamak. Ve rugame olmam. Evet. Bu e, bu ikisi bir insanda bir arada olabilir. وَرُوْبَ ma لَمْ يَشْتَمِيَا فِيهِ Yani bir arada da olmayabilir. فَهُوَ الْمُؤْمِنُ ki mu'min اَلَّذِ يَعْمَلُوا الصَّالِحًا Değil mi? Yani mümin bir insanda salih işleyebilir. Kötü bir amel de işleyebilir. Değil mi? İnsan olmanın getirdiği bir şeydir. Yani ben mümin mümini kazandım. Tamam. Her şeyden azad azad olmalı. Artık bundan sonra bana günah müneh gelmez gelir miyiz? Hata her zaman olur. Ve ente cami'uhu ve tuvafikuhu alel amelis salihi sen de e, ne diyelim salih amele muvafakat gösterirsin e, onu seversin ve tuhibbuhu aleyhi onu yapanı seversin ve onu seversin ve tuhaifuhu ve tufariquhu ala ma yabalimine seyyid yani yapılan bir şübhit, yapılan bütün amel amelde amele muhalefet edersin. Karşı çıkarsın. Ondan ayrılırsın, kendini ondan uzak tutarsın Ve tekrahuu lahu Ve bunu semes. Bu da insan tabii, değil mi? Haza ma s'elte an el ve el İşte bu senin sorduğun tam velayet, beraat. İşte yani fi insanin vahid. Yani bir insanda bunlar bir arada olabilir. وَالَّذ۪ي ف۪ي الْكُفْرُ لَيْسَ ف۪ي شَيْهُمْ مِنَ السَّالِحَاتِ Yani e, örneğin işte e, küfrün olduğu durum diyelim. Yani burada hiçbir şekilde ne olmaz? Salih ameller olmaz. اَنَّكَ buduhu Buna buğz edersin. Tamam mı? Buğz etme kim bilmek? ve tufariku fi jami zalika bundan ne yapar uzaktır venli tuhibbu ve la tekrahu minhu şeyen yani sevdiğim ve nefret etmediğin diyelim veya razı oldun tercih görmediğin şeyse fehuve erraculul mukmin mümin bir insandır ellezî âmena amile cemîi salihâti nasıl e, mümin tamam bütün güzellikleri yapar, vacitende en kâbiha ve kötülükten de ne yapar kaçınır ve ente ruhü sen de ondan gelen her türlü güzelliği ne yaparsın Seversin. ve tekrar minuh şey ve ondan hiçbir şeyi ne dilin hoşluğunu olmaz yani. Burada şunu da ifade edelim arkadaşlar. E, bir insan vicdanlı bir insandır. Tamam mı? Eee ne yapmaz, yanlış yapmaz. Bunu zaten hata diyoruz. Bu noktada ne devreye giriyor? E, e, devreye giriyor. Evet, genel hatlarıyla şey bu. Evet bu soruya ve cevabına ilişkin sormak istediğiniz var mı? Evet, devam ediyoruz. Gaalebü'l-mutalîmü Allahu, Allah rahmet eylesin. Ebu Mukatil dedi ki: "Ma ahsanallahu qultu. Ne kadar güzel söyledim. Allah razı olsun." Ve lakin ahdimni an kufrin ni'ame. Ma bize biraz şeyden bahsedebilir misin diyor. Yani bu küfrani nimet ne demektir? Yani nimet küfrü. Bunu doldunu açıklayabilir misiniz? Gaaleb Alimu rahimahullahu. Allah rahmet eylesin. Ee, İmam Azam Ebu Arife dedi ki, küfrün niyami. küfrân nimet. Türkçe'de böyle tercüme de biz artık böyle, böyle nimet deyince herkes e, ne olduğunu anlıyor. Yani. Nankörlük değil mi? Yani nimete nankörlük etmek. En yunkirer racüle. Kişinin inkar etmesidir haber etmesi, an nimetlerin Allah'tan olduğunu kişinin inkar etmesidir. Küfranın nimet. F'in enkara şeyen min şayet bu bir şeyi inkar ederse, fazla şöyle de iddia ediyorsa enneha leyset minallah ve bu nimet de Allah'tan değil diye iddia ediyorsa fehve kafirun billahi bu adam nedir? Allah inkar ediyor demektir. Yani küfre geliyor demektir. Yani. lienne men kefere billahi çünkü Allah'a inkar eden kefere bin niyami binyani nimetleri de inkar eder. Niye çünkü nimetleri vardır Allah Teala'dır. Kayrolatta da Allah, Teala, Allah Teala buyuruyor ki yani funa ni'metullahi thumme yunkiruna yani Allah nimetini birirler sonra thumme sonra da onu inkar ederler. Yequlu demek ki e, İnne'l kuffara ya'rifuna ennel leyla leyl. Kafirler gecenin gece olduğunu bilirler. Ve naharen nahar. Gündüz de gündüz olduğunu bilirler. Ve ya'rifuna's-sıkata vel gina. Yani sağlığı, saatin ne olduğunu bilirler. Zenginliğin ne ol olduğunu bilirler. Ve cemien ma yata yetakallabuna fihi min'es-si'ati Rahat ediyor. bu bağlama giren her şey bilirler. Anne nimet nimet olduğunu. Gayrane umfat gün sibur zeliket bunlar ederler. İsa isbet ederler. İla mağbudihi taptıkları şey. Elledi yabudunahı tabtıkları şey isbet ederler. Hani arkadaşlar bundan üç, üç dört sayfa önce bir şey anlatmıştı. Işte. E, kafirlerin e, küflü hangi noktada ortaktır, hangi noktada farklıdır e, şeklinde. O açıklama, orada açıklama yaparken şunu belirtiyordu işte. E, mesela işte e, ne diyelim, e, Hristiyanlar. Onlara sorulduğu zaman siz iki Allah. Kime kulluk ediyorsunuz? Allah. Allah kimdir diye sorulduğunda nasıl tanımlıyorlardı işte o böyle hulul edendir değil mi işte eşi vardır haşa oğlu vardır şöyledir böyledir yani Allah'ın hakikatine aykırı olarak bir tanım yapıyorlar dolayısıyla ne demişti orada aslında onların yani biz Allah'a tapıyoruz diyorlar ama taptıkları Allah gerçek Allah değil Kafalarında kurguladığı bir Allah. Dolayısıyla bu doğru bir zemin olmamakta diye ifade ediyor. Aynı ona benzer bir şekilde söylüyor. Yani inkarcı, yani küfran nimet içerisinde inkarcı, yani her şeyin ne olduğunu iyi bilir, ama bu nimetleri yanlış olarak tasavvur ettiği ilahına nispet eder. Diye ifade ediyor. La يُنْسِبُونَهُ اِلَى اللّٰهِ الَّذ۪ينَ مِنْهُ Bu nimetlerin geldiği gerçek kaynak olan Allah'a nispet etmez. Ve bizlerken bu nedenle قال الله تعالى, Allah Teala buyuruyor ki yarifuna نِيمَةَ اللّٰهِ سُلْمَ يُنْكِرُونَهُ يُنْكِرُونَهُ Yani bunlar Allah'ın nimetinin ne olduğunu bilirler, nimetleri bilirler. Ama nimetin kaynağını inkar ederler. Niye? Allah'ı yanlış tasavvur ederek hakikatine hakikatine e, ne diyelim hürmet göstermeyerek ey yukiruna entekuna minallahil vahidi yani bunun tek bir Allah'tan. Allah Allah olmak demek ne demektir? tek olmak demektir. Tek olan Allah'tan geldiğini, olduğunu inkar eder. Ellezî leyse kemislihu şey'un ki hiçbir şey Allah gibi değildir. Wallahu'l-müste'anuh e, sığınacak yer yardım istenilecek yer Allah-u Teala'dır. o bize yeter. Ve ne mevekiruh o ne güzel vekirdir. Ve ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve e, Efendimiz Hazreti Muhammed'e onun evlada ailesine ve arkadaşlarına salatü selam olsun temmel alim ve müteallim kitabı tamamlamıştır vallâhul hamdû ve lillâhil hamdû Allah'ın selam olsun arkadaşlar bizi tebrik ederim. hayırlı uğurlu olsun gerçekten ilk dönemden çok önemli klasik bir metni tamamlamış oldunuz kurucu bir metni tamamlamış oldunuz, bunun bahtiyarlığını doya doya yaşayabilirsiniz arkadaşlar. fıkıh Ebsat'ın girişi var, ee, Sadece o mukaddimeyi okuyup yani bir bilgi mahiyetinde onu söyleyip e, okuma kısmını tamamlarız. El fıkhul fıkıh Ebsat yani orta fıkıh fıkıh Ekber fıkıh Ebsat diye metinler var. Ebsat orta demek yani. Rivayet Ebi Mutı'ın, Ebu Tı'ın rivayetiyle gelen bir metin de bu. Hem Ebi Halife'den, Ebi Halife'den, tecelli Allah, Allah ikisinden de razı olsun. Bu el-Fukhu'l Ebsat uzun zaman arkadaşlar bizim e, Osmanlı mücide geleneğinde el-Fukhu'l Ekber olarak bilinmiş. Daha sonradan e, bu aydın komisyon el-Fukhu'l Ekber'in daha farklı bir metin oldu. Bak burada da öyle başlıyor zaten yazma, yani yazmadan hareketle ortaya koyduğu için. Hüve'l fıkhul ekberu demiş. Rivayet Ebu Muti'in, Ebu Muti'in dua etti, bak, fıkh ekber dedim ya, eskiden öyle biliniyordu. Ee, U'rifa bil fıkhul absat, yani absat olarak bilinen, bu fıkhı ekberdir. Temyizen lehu anil fıkhul ekberi, fıkhı ekberden ayırmak üzere, rivayet Hammad ibn-i ebi hanifete al ebihi, o da kimin e, Fıkıh Ekber kimin rivayetidir? Kimin rivayetiyle geliyor? Oğlu Hammad'ın rivayetiyle geliyor. Tam Sofe yapsak Ebu Mutî'in rivayetiyle geliyor. Fıkıh Ekber Hammad'ın Hammad bin Ebi Hanife, yani Ebu Hanife. Yani babacan oğlu rivayetiyle geliyor. Ve râvihi Ebu Mutî'in. Bu Fıkıh Ekber'in eee davisi Ebu Mutî'e göre hüvel Hakamu bin Abdullah eee çeybu ismi ve künyesi Sa'du ebi Hanife'den eee ebu Hanife'nin arkadaşıdır. eee hatta Ali ibn Awnin ve Şam ibn Hassani ve al-Anhab ifade ediyor. Ondan ondan eee anlattı rivayet etmiş Ve Wa Ahmedu ibn Mudi'in ve Khalid ibn Salim bin saffar ve Cemal'u fakka bi al-ehli eee yer yer bu bölge demek. Bölge demek de yer. Yani bu bölgenin e, bu bölgenin fıkhta uzmanlaşmış bir eee topluluk divadetti. Kal ez-zehbiye zabi der ki kana basiran bir ra'y. O gerçekten böyle basileti bir insandı. Eee allametun, allameydi. Kebir kebiyur kebire şanli. E, çok değerli bir insandı. Ve lakinahu Vaahun fi dotil eseri. Fakat yani bir eser söz bir söz anlamı da var. Bir sözün zapt edilmesi yani zapt edilmesi dedim e, hafızada tutulması, korunması diyebiliriz. Bunun zapt edilmesi çok kırılgan, zayıf bir şey vardı. O kene İbn Mubayyık'i yadhimuğu yani İbn-i onu yüceltir ee, ve yücellihi lidinihi ve ilmihi, onun e, dinin ilmini yüceltir. Ve tala kelamun nakaleti fihi, bu konuda ki e, nak nakledenlerin sözü uzundur. Yermunehu bil irca ve tehaccumi ve reyyi, yani bu konuda ona e, şu itamlarda bulunanlar da olmuşlardır diyor. İrca itamı cehmi cehmi olduğu şekilde belli olduğu şekilde racil mizan yani şeye dikkat etmek lazım. Dengeye dikkat etmek lazım. Evet tufi senete 10990 Hicriye 48 sene. Eee tegamme dullah bi Herhalde burada Ebu Mut'i kastediyor. Ebu Mut'i Yüce'yi ee, 199 yılında vefat ettiğini burada ifade ediyor.